Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Mayıs 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Evet iki aydır kanalda aylık yorumları paylaşamıyordum. Malum süreçlerden dolayı biliyorsunuz. Artık yavaş yavaş her ne kadar gündem e, çok yoğun olmuş olsa da sıkıştırarak Mayıs ayı yorumlarını paylaşmak istedim bu defa. Sizlerden gelen istekler üzerine. E, Mayıs ayı da oldukça önemli bir ay. Nisan ayı da. Ha keza öyleydi aslında 2023'ün önemsiz bir ayı yok gibi. Gerçekten 2023 başladığından beri peşinden sürükleniyoruz adeta. Gündemler çok yoğun, büyük majör değişimler var. Mayıs ayı da bunları gösteren aylardan birisi. Şimdi Mayıs ayına geçmeden önce Nisan ayında e, ne gibi değişimler yaşadık? Bunlardan biraz bahsedelim. 20 Nisan tarihinde bir güneş tutulmasını arkada bıraktık. 29 derece Koç burcunda meydana gelen bu güneş tutulması, tabii ki kritik derecelerde meydana geldiği için her birinizde farklı ev konularını e, temsil edecektir ama yine de sizin haritanızda e, Koç burcu. Onuncu evinizle ilgilidir, gelecekle alakalıdır, toplumsal statünüzle alakalıdır. Gelecekte kendimi nerede görmek istiyorum, hayatımı nasıl sürdürmek istiyorum, hayatımı sürdürmek isterken hangi dinamikleri değiştirmeliyimle alakalı aslında bir takım sinyaller verdi. Bu tutulma esasında 2024'ün sinyallerini veriyor bize. Biliyorsunuz geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca ay düğümleri akrep ve boğa aksındaydı. Bu aks e, azalarak etkisini sürdürse de bir taraftan koç ve terazi hattına doğru hazırlanıyoruz. Koç ve terazi hattına ay düğümlerinin geçmesiyle beraber sizin hayatınızda da kritik değişimler olacaktır sevgili yengeç burçları. Çünkü 4. ve 10. evinizden alacaksınız tutulma etkilerini önümüzdeki süreçte e, haliyle. Birçoğunuz evlenecek, boşanacak, kariyerle alakalı değişimler yapacak, taşınacak, aile büyükleriyle alakalı önemli gündemler yaşayacak. Yani hayatınızdaki kritik dinamiklerde bir takım kadersel süreçlerden geçeceğinizi söyleyebiliriz. Ancak tabi ki bunlar önümüzdeki sürecin konuları, koş tutulmasıyla beraber aklınıza gelen durumlar, konular her neyse bunlarla zaten önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca ilgileniyor olacaksınız. Bununla beraber geçtiğimiz ay Merkür Retro Hareketi'ne başladı burcunda ve Mayıs ayına da Merkür retrosuyla giriyoruz. Dolayısıyla ayın büyük bir bölümünde Merkür Retro hareketli olacağı için... Biraz algılarımız karışık olacak, dinlenmeye ihtiyacımız olacak. Yeni girişimler için, yeni verilecek sözler için çok da uygun bir dönemde olmayacağız. Merkür burcunda retro harekete başladığında özellikle sosyal çevrenizle alakalı bir takım yanlış anlaşılmalar, kariyer planlamalarınız, kariyer hedefleriniz bununla beraber aynı zamanda Hayalleriniz, ideallerinizle alakalı aslında bir şeylerin farkına varacaksınız. Yani ben geçmişte ne gibi hayaller kuruyordum, hangi dostlarımla, arkadaşlarımla vakit geçiriyordum, umutlarım nelerde, hedeflerim nelerde bunları gözden geçireceksiniz. Ama büyük girişimlerde bulunmak, yeni bir ortama girip bu ortama direkt kendini açmak doğru olmayacaktır. Yani yenilikler için bu Mercury Retros'unda karar almak çok doğru olmasa da, Şöyle bir geçmişi gözden geçirmek adına da harika zamanlardır. Yani durup nefes alıp durum değerlendirmesi yapmak adına da müthiş zamanlardır. E, bu şekilde değerlendirilebilir. Özellikle hedeflerinizi ve ilerlemek istediğiniz rotayı yeniden çizmenizin gerekli olduğunu gösteriyor zaten sistem. Koç burcu da tepe noktanızda bunu size zaten önümüzdeki süreçte e, durmadan hatırlatacaktır. Evet, Mayıs ayına bu enerjilerle giriyoruz. Şimdi Mayıs ayı gündemine göz atalım. Öncelikle tabi kanalla yeni karşılaşıyorsanız veya henüz abone değilseniz, abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunu kullanabilirler. Yine beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz dedikten sonra hemen Mayıs ayı gündemine geçmek istiyorum. 1 Mayıs tarihinde Plüton Retrosu başlıyor. Şimdi... Mayıs ayı girer girmez Plüto retro hareketine başlayacak biliyorsunuz Mart ayında Plüton kova burcuna geçti ve 20 yıllık yaklaşık 20 yıllık bir döngünün başlangıcı startı verildi dedik ama asıl etki ...2024'te ortaya çıkacak. Arkadan rüzgar sesi geliyor olabilir. Gerçekten çok yoğun bir rüzgar var. Asıl etki dediğim gibi... Plüton'un kova burcu enerjisini bizler... ...2024'te hissetmeye başlayacağız. Hatta doğum haritamıza göre tabii ki... ...önümüzdeki 16 yıl içinde... ...herhangi bir zaman diliminde de hissedebiliriz. Burada... Plüton'un birazcık ilerledikten sonra... ...1 derece bile ilerlemeden yine 0 derecedeyken... Tekrar retro hareketine başlaması bizi Plüto oğlağa doğru tekrar götürüyor arkadaşlar. Yani 2022'nin sonuna doğru bizi tekrar götürecek. Orada ne gibi durumlar vardı? Değiştirmemiz gereken, dönüştürmemiz gereken bunları bize göstermeye başlayacak. Şimdi Plüton oğlak burcundayken yani sizin 7. evinizdeyken çok büyük majör değişimler yaşadınız. İlişkilerinizle alakalı kimileriniz evlendi, kimileriniz boşandı, kimileriniz çok manipülatif Güç ve hegemonya sağlamaya çalışan partnerlerle, ortaklarla, muhataplarla uğraştı belki bu süreçte. Bir şekilde ilişkiler sizin dönüşüm ve sınav alanınız oldu. Şimdi ise tekrar Plüto Retrosu ile beraber önümüzdeki aylarda aslında Plüto Oğlak süreci boyunca yani geçtiğimiz 15 yıl boyunca çözümleyemediğiniz, dönüştüremediğiniz alanları tekrar dönüştürmek adına Fırsat sağlanacaktır. Sonrasında zaten Plutol 8. elinize kendi evine ilerlemeye başlayacak. Ee, ama dediğim gibi ağır ve e, emin adımlarla ilerlediği için anda onun etkisini gözlemlemek zor oluyor. Ama süreçleri, dönemleri gözümüzün önünden geçirirsek algılayabilmemiz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Evet 4 Mayıs tarihinde Venus Neptün karesi var ee, ve 5 Mayıs'ta Venüs, Jüpiter 60'lığı var. 26 derece ikizler ve 26 derece balık ve aynı zamanda 26 derece koç burcunda. Şimdi burada tabii Venüs'ün ikizler burcunda oluşu, 12. evinizde oluşu, içinizde bir e, hareketlilik, bir kıpırdanma, aşk, sevgi gibi duyguları e, ortaya çıkarıyor. Belki böyle bir e, ilişki, gizli veya platonik bir ilişki, Gündeminiz olabilir veya içinizdeki sevgiyi, içinizdeki gücü keşfetmeye başlayabilirsiniz. Bir kadınla alakalı gündemler de olabilir burada özellikle ama tabii ki daha çok 12. bizim kendi 3 dünyamız olduğu için kendi içinizde yaşıyorsunuz, kendi içinizde hissediyorsunuz. Böyle bir etkileşim var. Burada Jüpiter'le destekleşmesi özellikle 10. evinizde yani geleceğe daha çok umutla bakmanızı sağlayan, size iyi gelen bir durum. Bu iyicil bir hal olabilir, bir aşk olabilir, bir kadının desteği olabilir dediğim gibi. Ancak e, Neptün'ün balık burcundaki karesiyle beraber 9. evden alınan kareyle şöyle bir şüphe de var. Yani e, bu durum e, benim yaşantıma uygun mu? Bu durum benim gidişatımı Karıştırır mı veya işte ben kendi değerlerime göre, ben kendi etiğime göre davranabiliyor muyum, yaklaşabiliyor muyum gibi böyle kafanızı karıştıran belirsizliklerin de hakim olduğu bir süreç olacaktır. Ama her ne olursa size iyi hissettiren bir dinamik yakalamış olacaksınız. Şimdi 5 Mayıs tarihinde bu ayın en önemli olaylarından birisi ay tutulması. Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Akrep Burcu'nun 14 derecesi olunca tabii bizler biraz endişe ediyoruz. Bu dereceler biraz bizi ürkütüyor. Çünkü e, Kasım 2022'de e, Boğa Burcu'nda bu e, derecelerde bir tutulma yaşadık. Akabinde Şubat ayında, Aslan dolunayında yine bu dereceler tetiklendi. Tabii ki farklı evlerde çalışıyor ama e, ne kadar krizli açılar olduğunu anlamanız açısından paylaşıyorum. Şimdi de Akrep Burcu'nda. Tabii sizi destekliyor esasında. Ee, yükselenize güzel bir açı yapıyor Akrep Burcu'ndaki bu tutulma ama yine de enerjiler biraz sıkışık, zorlayıcı özellikle toplumsal olarak da bizim artık böyle dolduğumuz, taştığımız bir enerjiden bahsediyoruz. Ee, Akrep Burcu sizin haritanızda 5. evle ilişkili. 5. ev ve 11. ev aksı hareketleniyor. Burada tabii e, konu sizi mutlu eden bir gelişme, belki bir aşk konusu, belki çocuklarla alakalı konular, belki yaratıcı bir proje, e, sizi mutlu eden, size keyif veren bir konuyla alakalı kriz anlamına gelebilir veya burada tabi geçtiğimiz süreçte yani şöyle bir durumunuz var sizi mutlu eden şeyler var ama krizli durumlar gibi bir taraftan gelecekle alakalı hedefleriniz hayalleriniz büyük idealleriniz var ama bu ideallere ulaşmak noktasında da bazı konulardan vazgeçmeniz gerekiyor rahatlığınızdan vazgeçmeniz gerekiyor örneğin şansınıza güvenmekten vazgeçmeniz ve adım atmanız gerekiyor işte bu krizli süreç biraz zorlayıcı olacaktır özellikle riskli yatırımlar varsa da daha temkinli olması gereken bir süreç olduğumda belirtmek isterim şimdi Kasım ayı ile başlayan döngünün kapanması anlamına gelebileceği gibi Kasım ayında başlayan Şubat ayında bize hatırlatılan döngü ile alakalı artık netleşmeler sağlanmalı ki biliyorsunuz artık Akrep Boğa aksının son döngülerini deneyimliyoruz. 7 Mayıs tarihine geldiğimizde Venüsün Yengeç Burcu transiti başlayacak. Venüsün Yengeç Burcu'na geçmesi sizin için iyi haber. çünkü. Artık o Venüs kapalı alandan çıkıp görünür hale gelecek. Belki bu dönemde Mayıs başında başlayan bir e, ilişki varsa artık bu e, gündeme gelebilir, göz önüne gelebilir bu ilişki Venüs'ün Yengeç Burcu'na gelmesiyle beraber veya siz kendinize daha çok bakmaya başlayabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedersiniz, daha çekici hissedersiniz. E, belki size iyi gelecek rutinleri hayatınıza dahil etmeye başlarsınız ve bir şekilde insanlar üzerindeki tesiriniz ve etkiniz e, daha e, yoğun olacaktır. Yani daha tesir edebilir hale geleceksinizdir. 13 Mayıs tarihine geldiğimizde Venüs satürn üçgeni var. Venüs burcunuza geçmişken balık burcundaki satürnü güzel bir üçgen açı oluşturuyor. 6 derece yengeç ve 6 derece balık burcunda. E, bu etki çok keyifli. E, burada 9. evle özellikle ee, yeni bir hayat yolu var sizin için sanki sevgili yengeç burçları. Belki uzaklardaki e, gündemler, belki bir seyahat, belki e, yeni birileriyle tanışmak, yeni bir hayat felsefesi benimsemek ama umutlu olacağınız yeni ruhsal mentorlar, ruhsal bir yol. Burada özellikle tabii Venüs satürn üçgeniyle beraber bu etki kalıcı olacaktır. Yani... Sizi bugüne kadarki değer yargılarınızdan uzaklaştıracağını veya çok çalışmanız gerekeceğini düşündüren o yeni yol her neyse, aynı zamanda uzun vadeli bir şekilde hayatınızda olacaktır. Sağlam temelli bir bağlantı olacaktır. Tabi burada Venüs satürn üçgenleriyle beraber evlilik için, ortaklıklar için, ciddi dostluklar, arkadaşlıklar ve yatırımlar için de, e, güzel bir süreç yani değerlendirilebilir bu tarih her ne kadar merkür retro olmuş olsa dahi ama e, 15 mayıs tarihinde de merkür retromuz bitiyor e, merkür 5 derece boğa burcuna kadar gerilemişken tekrar düz seyrine başlayacak burada tabi e, bu düz seyirle beraber artık ben geleceğimde nasıl ilerlemek istiyorum hangi kişilerle dostluk kuracağım kimlerle oturacağım kimlerle kalkacağım büyük hedeflerim büyük planlarım nelerdir bu hayattaki idealim nedir? Bunlarla ilgili artık o sorgulama sürecini de atlattığınıza göre daha rahat ve emin bir şekilde ilerleyecek ve doğru kişilerle bağlantı kuracaksınız sevgili yengeç burçları. Evet e, gündem bitmiyordu. Henüz Mayıs ayını yaraladık ama e, kayıt bayağı uzun oldu. 16 Mayıs tarihinde Jüpiter Boğa Burcu'na geçiyor. Şimdi yeni bir döngü başlıyor gördüğünüz gibi. Geçtiğimiz bir yıl boyunca. Jüpiter koç burcunda sizin 10. evinizdeydi. Burada tabi sizi geleceğinizle alakalı bazen kritik süreçleri birden fazla yola veya alternatife sürüklemiş olsa da şimdi daha şanslı bir alana geçiyorsunuz sevgili yengeç burçları. Jüpiter'in boğa burcuna geçişi size büyük paralar kazandıracak gibi gözüküyor şimdiden tebrik ederim. Jüpiter'in boğa burcu geçişiyle beraber aslında daha geniş bir alana yayılmaya başlayacaksınız. Yani daha geniş bir sosyal çevreniz olacak Network ağınızı genişleteceksiniz. Belki sosyal medyayla alakalı veya kitle iletişim araçlarıyla alakalı bir alanda ilerlemeye başlayacaksınız. Ee, size daha iyi gelecek, ufkunuzu geliştirecek arkadaşlıklar, dostluklar, uzun vadeli birliktelikler kuracaksınız. Bununla beraber tabii ki 11. büyük şanslar ve büyük paralar evidir. Bu dönemde şanslarınızı lütfen kaçırmayın. Büyük kazançlar elde edebilmek için, hayallerinize ulaşabilmek için. Bazı fırsatlar yakalayacağınızı da söyleyebiliriz önümüzdeki bir yıl boyunca zaten e, fırsat olursa Jüpiter boğaya dair de video çekeceğim. Bilmiyorum gündem o kadar yoğun ki ben yetişemiyorum arkadaşlar. Şimdi Jüpiter boğaya geçiyor hemen akabinde Plütonla kare yapıyor. 0 derece boğa ve 0 derece kova burcunda yani 11. eviniz ve e, 8. eviniz işte. Parasal gündemler, mali gündemler, ortaklaşa paylaşımlarla alakalı bir kriz hali var. Yani burada sizin için iyi bir şeyler olurken bir taraftan tabii ki e, bu durumla alakalı e, bazı e, beklenmedik krizler ve manipülasyonlar da çıkabilir. E, ortaklaşa e, paylaşımla alakalı özellikle boşanma, tazminat vesaire gibi gündemleriniz varsa... Krizler yaşanabilir veya yeni bir yola giriyorsanız belli bir sermaye ortaya koymanız gerekebilir. Bunlar biraz sizi zorlayabilir. Ruhsal anlamda da aslında bu girdiğiniz yeni yol sizi zorluyor. Çünkü dediğim gibi daha evvel alışık olmadığınız bir yol olduğu için, çok derin bir yol olduğu için belki de bu süreç sizi iyi gelecek olsa bile sizi zorlayacak da olabilir. 19 Mayıs tarihine geliyoruz. Boğa burcunda bir yeni ayımız var. 28 derece Boğa burcunda meydana gelecek. Buralara yakın bir sabit yıldız var biliyorsunuz Argol sabit yıldızı ve e, yanlış hatırlamıyorsam 2021 Kasım ayında burada bir tutulma yaşamıştık bu e, sabit yıldız bandında. Eğer o dönemlerde hayatınızda major değişimler yaşadıysanız 2021 Kasım'a şöyle bir gidin dönün bakalım. Yine benzeri etkiler yaşanabilir ama o kadar büyük olmayacaktır. Çünkü o tutulma etkisiydi bu o denli büyük olmayacaktır ama benzer noktalar tetikleneceği için hatırlatmak istedim. Şimdi 11. evinizde bu yeni ay. Yani siz aslında bu ay yeni bir umudun peşinden koşuyorsunuz. Yeni bir yolun peşinden koşuyorsunuz sevgili yengeç burçları. Sizi umutlandıran, sizi heyecanlandıran, size güç katan belki bir dostluk, arkadaşlık veya bir ortam, bir çevre var. Ve bu yeni yolda ilerlemeye başlayacaksınız. 20 Mayıs tarihine geldiğimizde Mars'ın Aslan Burcu transiti başlıyor ve hemen akabinde Mars Plüton karşıtlığı var. Burada yine 0 derece Aslan 0 derece Kova Burcu'nda yani ikinci ev. 8. işte parasal konularla ilgili sanki bir takım mücadeleler mi var? Güç mücadeleleri mi var? Eşinizin parası, sizin paranız, ortağınızın parası, sizin paranızla alakalı. Veya işte e, kim kime ne kadar destek olacak, kim kime ne kadar bağ kuracak, kim kimden ne bekleyecek, ne alacak, ne verecek, alma verme dengesiyle alakalı bir takım krizlerde ortaya çıkabilir. Yine temkinli olmakta fayda var. Çünkü kolektif olarak da sert etkilerdir. Yani Mars Pluto karşıtlığı çok fazla kalabalıklarda bulunmayalım, çok fazla agresyona kapılmayalım diye e, özetleyebilirim. Şimdi 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Yine hemen akabinde Plüton'la e, üçgen oluşturuyor. Yani hangi gezegen e, Burç değiştirirse Plüton'la bir açı yapacak artık. Çünkü Plüton orada sıfır derecede bekliyor. Tabii bu güzel bir açı. E, 12. ev ve e, aynı zamanda 8. ev. Ruhsal olarak sizi çok güçlendiren durumlar var. İçinizdeki potansiyeli gücü keşfediyorsunuz. Ben kimim? Ben neler başarabilirim? Bunu keşfediyorsunuz. Ve gerçekten bir ilişki için, bir ortaklık için yapılması gerekenler, fedakarlıklar ve derinleşme babında kendinizde güç ve motivasyon da hissedeceksiniz. Yani krizlerle beraber aslında kendi potansiyelinizi keşfettiğiniz bir ay gibi gözüküyor Mayıs ayı. Oldukça da sizin açınızdan bence keyifli. Şimdi Mayıs ayının son haftasına geldiğimizde biraz zorlu etkiler var. Hepimiz için zorlu. 23 Mayıs'tan itibaren başlıyor. Ay sonuna kadar da açıkçası çalışıyor. Marsyen etkiler var. Mars Aslan Burcu'nda ilerlerken Jüpiter'le kara görünüm yapacak. Ay düğümleriyle kara görünüm yapacak. Güneş Satürn karesi yaşayacağız üstelik. Şimdi burada e, bu etkiyi siz daha çok mali konularda alacaksınız gibi gözüküyor açıkçası. Yani e, sanki yeni bir yola girmek için belki yeni bir girişimde bulunuyorsunuz, yeni bir ticarete başlıyorsunuz. Belki dediğim gibi işinizi değiştiriyorsunuz, sektörünüzü değiştiriyorsunuz veya hayat düzeninizi değiştiriyorsunuz. Burada cesaret göstermeniz gereken... Sizi sistemsel olarak zorlayan durumlar yaşayabilirsiniz. Yani sana yeni bir kapı açıyoruz ama sen de kendine güvenmelisin. Sen de bunun için gerekli cesareti göstermelisin. Gerekirse maddi manevi bir şekilde eforunu ortaya koyabilmelisin gibi bir mesaj var. Ve tabii ki bu durum sizi biraz yoracaktır, zorlayacaktır. Konfor alanınızdan çıkaracaktır. Mevcut düzeninizle alakalı, sahip olduklarınızla alakalı ufak çaplı krizlerde yaşatabilir. Güneş satürn karesine baktığımızda ise... Burada da tabii uzun süreli ilişkilerle alakalı bir takım durumlar var. Güneş 12. evinizde üstelik. Yani gerçekten ne istediğinizi sorgulamak zorunda kalacaksınız. Dediğim gibi yurt dışı ile alakalı gündemleri olanlar varsa yer değiştirmek, şehir değiştirmek, ülke değiştirmekle alakalı... Ciddi anlamda zorlanabilirsiniz ya da buna mecbur kalabilirsiniz. Bununla beraber hayat görüşünüz değişebilir. Yeni insanlar, yeni çevreler, yeni fikirler, yeni bakış açıları. Yani sizi zorluyor bir şeyler konfor alanınızdan çıkmaya doğru. Sevgili yengeçler tabii ki Mayıs ayı hepimiz için kritik bir ay. Ee, size de aslında nispeten daha rahat etkilerle gelecek. Yalnızca sizden tabii ki sistemin bir takım talepleri olacak gibi gözüküyor. Evet, Mayıs ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar dinlediyseniz, beğeni tıklarsanız mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız yine mutlu olurum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.